Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar Eylül 2019 astrolojik gündemi siz sevgili ikizler burçlarına ne gibi etkiler getiriyor bunlardan bahsedeceğim. Evet oldukça yoğun bir Temmuz biraz sakin geçen bir Ağustos ve İncil etkilerle dolu bir Eylül ayı bizleri karşılıyor olacak. Eylül ayında gündemimiz oldukça yoğun arkadaşlar hemen 1 Eylül'de Başak Burcu'ndaki Merkür ve Venüs'ün Uranüs ve Satürn'e açıları meydana geliyor. Bu iyicil açılarla beraber özellikle iletişim konularında ani beklenmedik fırsatlar ve şanslar kapınızı çalabilir. Başak Burcu yoğunluğu hakim olduğu için sizin dördüncü elinizde meydana gelecek bu değişimler sevgili ikizler. Dolayısıyla taşınma fikri olan evle ilgili tadilat fikri olan alım satım işleri olan ikizler burçları için hayli güzel etkiler hakim. Bunun yanı sıra aile ile alakalı meselelerde, geçmişle alakalı meselelerde de iyicil etkiler ve çözüm yolları bulmak söz konusu olacak. 2 Eylül tarihine biraz dikkat etmemizde fayda var. Çünkü Güneş Mars... Başak Burcu'nda kavuşacak. Burada aile ilişkilerinde bazı çıkışlar yapmak, eser çıkışlar yapmak söz konusu olabilir. Özellikle aile büyüklerinin bu çıkışları yapması mümkün olabilir. Ve yine Venüs ve Jüpiter karesi mevcut. Dolayısıyla 2 Eylül gününde biraz temkinli olmakta fayda görüyorum. Yine 3 Eylül tarihi. Merkürle Mars'ın kavuşumundan dolayı yeni girişimler başlatmak. Özellikle iletişimle alakalı sözleşmeler, anlaşmalar yapmak, yeni başlangıçlara imza atmak adına hayli güzel tarihler. 5, 7 ve 9 Eylül günleri de iyice etkilerin hakim olduğu özellikle dediğim gibi ev, aile, geçmiş meselelerin yeniden masaya taşınması ve taşınma konuları, ev alım satımı, kiralama gibi konuların yeniden gündeme geleceği ve bu alanlarda şanslı tekliflerle karşılaşacağınız bir süreç sizleri karşılayacak sevgili ikizler. Evet 10 Eylül gününe ve 12 Eylül gününe yani 10-11-12 Eylül günlerine dikkat etmekte fayda var. Burada Güneş-Neptün karesi biraz hayat kırıklıkları oluşturabilir hayatımızda. Özellikle kariyer ve ev dengesi arasında kalmamız ve bu alanlarda bir takım çelişkiler yaşamamız söz konusu olabilir. Onun yanı sıra hemen bugünlerin sonrasında 13 Eylül'de meydana gelen güneşle pültü arasındaki iyicil etki biraz bizi rahatlatıyor olacak ve dönüşüm içeren özellikle maddi konularda gayrimenkul ve yatırım konularında ciddi dönüşümler ve fırsatlar getiren bir etkileşim meydana getirecek. 14 Eylül'de ise bir dolunayımız var balık burcunda meydana geliyor bu dolunay sizin tepe noktanızda ve sizi doğrudan etkileyecek sevgili ikizler. Balık burcunun 20-21 derecelerinde meydana gelen bu dolunayla beraber geleceğinizi şekillendirme, kariyer hayatınızı şekillendirme ve geleceğinize yön verme noktasında bir takım şeylerden vazgeçmeniz ve bir takım şeyleri yeniden başlatmanız söz konusu olacak. Bu uğurda geleceğiniz namına, kariyeriniz namına, toplum önündeki statünüz namına, kendinizi nerede görmek istiyorsanız ve hangi konumda bulunmak istiyorsanız bu hususlara yönelik yeni gelişimler başlatmak adına bir takım şeylerden vazgeçmeniz gerekecek sevgili ikizler. Dolayısıyla bu dolunayla beraber e, hayatınıza, ev ve kariyer dengenize, geçmişiniz ve geleceğiniz arasındaki köprüye yani 4. ev ve 10. ev arasındaki her türlü ikileme e, yönelik yeni başlangıçlar Yapmak adına bazı şeylerin artık size hizmet etmemesi ve işinize yaramaması hasebiyle vazgeçişler yaşamanız söz konusu olacaktır. Yine aynı gün dolunay günü. Bu arada özür diliyorum kesiyorum ama arada oğlumun haykırışlarını duyabilirsiniz. Her birinizden özür diliyorum sizin videoya denk geldi bu biraz. Kendisi bu şekilde vakit geçirmeyi tercih ediyor. Sesi de biraz gürdür. Bu yüzden her birinizin afına sığınıyorum. Evet, Dolunay günü demiştik. Dolunay günü aynı zamanda Merkür'ün ve Venüs'ün de Terazi Burcu'na geçtiği ve Terazi Burcu'nda kavuşum yaptığı bir etki söz konusu. Merkür ile Venüs kavuştuğu zaman ortaya aslında çok güzel iş anlaşmaları, çok güzel fırsatlar, aşk ilişkileri ve aynı zamanda iletişim fırsatları çıkar. Maddi olarak da elinize imkanlar geçebilir. Terazi Burcu sizin hangi evinizi yönetiyor? 5 evinizi dolayısıyla e, ikizler burçları için yeni aşklar e, yıldırım aşkları belki birilerinin tanıştırmasıyla, belki arkadaş çevrenizde, belki e, sosyal medya üzerinden tanışacağınız kişilerde yeni bir aşk doğabilir ve başlayabilir. E, bunun yanı sıra aynı zamanda 5. E, ev kendi e, yaratıcı yeteneklerimiz ve kendi potansiyelimizle ilgilidir. Hayattan keyif alma noktamızla ilgilidir. Bu nedenle daha keyifli hissedeceğimiz, daha popüler hissedeceğimiz, ilgi oda olmak isteyeceğimiz, aynı zamanda... E, kendi girişimlerimizi başlatmak adına e, yet, güvenmiş olduğumuz bir yeteneğimize dayanarak başlattığımız bir iş projesi adına bir teklif de alabiliriz. Oldukça şanslı, fırsatlı, özellikle aşklara dediğim gibi bol bol sosyalleş, sosyalleşmeniz gereken, bol bol insanla tanışmanız gereken bir süreç bu süreci değerlendirmekte fayda var. Çünkü Merkür ve Venüs burada kavuşuyor ve ikisinin etkileri de e, birbirini yükseltiyor diyebilirim. Hele ki Venüs terazideyken biliyorsunuz ikili ilişkilerde bolca şans ve e, anlaşma imkanı beraberinde getirecekti. Evet bu ayın diğer bir önemli gündemi ise uzun süredir e, Mayıs ayından beridir. Retro'da olan Satürn'ün artık düş başlaması. Evet belki de bu ayın en güzel haberlerinden birisi. Çünkü Satürn biliyorsunuz zaten astrolojide zorlayıcı, sınırlayıcı karmanın gezegeni. Ve retro olduğu zaman double karma etkisi yaratıyor. Zaten siz sevgili ikizler Satürn'den çok fazla çektiniz biliyorum. Özellikle sorumluluklar noktasında çok ciddi zorlanmalar yaşadınız. Başkalarının sorumlulukları, evdeki hesabın çarşıya uymaması gibi bazı sıkıntılı zorlayıcı durumlar atlattınız. Ancak artık Satürn düz seyrine başladı. Ve Mayıs ayından bu tarafa kontrol dışı şartlar Özellikle maddi konularda e, belki ekstra zorluklar, ekstra harcamalar, borçlar, ödemeler, dengesizliği yaşadınız. Ama artık bu iş biraz daha rayına girmeye başlayacak. Ee, ve satürn ileri hareketiyle beraber artık biz satürn kova sürecine doğru evriliyoruz arkadaşlar. Yani satürn oğlaktayken özellikle geleceğimizi yönlendirmek ve maddi konularda yani somut değerlerimizle sorgulandık. Artık satürn kova ile beraber önümüzdeki 3-4 ay sonra e, artık gerçekten e, soyut değerlerle sorgulanacağız. Yani insanlık değerlerimizde sorgulanıyor olacağız. Bu nedenle satürn retrosunun tamamlanması da e, özellikle maddi konularda eşin maddi durumuyla başkalarının sorumluluklarıyla ilgili konularda sizi biraz rahatlatacağı benziyor. Sevgili ekizler. Evet 19 Eylül günü de oldukça şanslı günlerden birisi özellikle ekstra gelirler kapınızı çalabilir. Ekstra kazançlar veya e, nafaka miras e, gibi e, gelirler elde etmeniz söz konusu olabilir. Şimdi vereceğim tarihler biraz gergin enerjili tarihler. Bu tarihleri not almanızı rica edeceğim ve daha sonra etkilere devam edeceğim. Özellikle 21 Eylül akşam saatleri ve 22 Eylül. Ee, onun yanı sıra 27 Eylül ve 25 Eylül tarihleri biraz sert enerjili günler özellikle daha keyifsiz hissedebileceğiniz bir takım e, konularda beklentiye girmiş olduğunuz bir takım konularda hayal kırıklığı yaratabilecek Ufak tefek meselelerin can sıkıcı olabileceği günler. Bu tarihleri not alırsanız fazla büyütmez, fazla içselleştirmezsiniz konuları diye düşünmekteyim. Evet 23 Eylül'de ise Güneş Terazi Burcu seyirine başlayacak. Güneş Başak Transiti son bulacak. Ve dolayısıyla artık ilgi odağınız 4. evden 5. ev konularına yönelecek. Bunlar nelerdir? Çocuklarınız, çocuklarınızın hayatı ve geleceği, kendi yetenekleriniz, ee, hayattan almış olduğunuz keyifler, yaratıcı yeteneklerinizi ön plana çıkarma, ee, tek başınızayken ortaya çıkarabileceğiniz... E eserler. Bunlar daha çok önem arz etmeye başlayacak ve e, güneş terazi burcundayken özellikle eğlenceli aktivitelerde kişisel yeteneklerinizi ön plana çıkarabileceğiniz e, projelerde bulunabilirsiniz. Bunlar açısından destekleneceğiniz ve gerçekten parlayacağınız süreçlerdir. Güneş terazi süreçlerinde biraz daha parlarsınız. Biraz daha ilgi odağı olursunuz sevgili ikizler. Oldukça güzel bir etkileşim söz konusu. Evet e, ay sonuna doğru yaklaşırken bu e, Biraz önce bahsetmiş olduğum üzere özellikle 25 Eylül'ün gece saatlerine kadar iyicil etkiler, özellikle iletişim konusunda iyicil etkiler söz konusuyken, akşam saatlerinde 26 Eylül' kapsayan süreçte yani 26 ve 27 Eylül süreçlerinde biraz ikili ilişkiler anlamında yıkıcı etkiler ve e, hayal kırıklıkları biraz sınırlandırmalar hissetmemiz mümkün olabilir bu tarihlerde ki e, bizi 28 Eylül'deki yeni aya hazırlıyor olacak süreç. Evet 28 Eylül'de e, saat 21.30'da terazi burcunda bir yeni ay bizi karşılayacak. Bu yeni aile beraber biraz daha dediğim gibi keyifli aktivitelere yönelebiliriz. Biraz daha ev aile sorumlulukları, ev tadilatı, alım satım gibi ciddi meseleleri bir kenara bırakıp içimizdeki çocuğu keşfedeceğimiz, içimizdeki çocuğu ön plana çıkaracağımız ve kendi yeteneklerimizi önerebileceğimiz veya çocuklarımızla hoş vakit geçireceğimiz, çocuklarımızın hayatına odaklanacağımız bir süreç bize başlayacaktır. Özellikle... Bir süreç başlayacaktır. Özellikle e, çocuklarımızla ilgili vereceğimiz kararlarda e, yeni bir takım e, gündemler ortaya çıkabilir e, sevgili ikizler. Bunun yanı sıra dediğim gibi kendi yeteneklerimizi e, sergileyeceğimiz e, bir takım projeler e, başlangıcı söz konusu olabilir. Oldukça güzel biliyorsunuz yeni aylar zaten yeni başlangıçları temsil ediyor. Ancak artık e, yeni aylar ayın başında değil de ayın sonunda denk gelebiliyor. Evet. Gezegenlerin döngüsünden bir tevellit. Dolayısıyla 28 Eylül civarında yeni başlangıçlar özellikle kendi yetenekleriniz ve kendi hayal dünyanızı kullanarak başlatacağınız yeni başlangıçlar ve çocuklarınızın hayatındaki yeni gelişmeler gündeminiz olabilir. Ayı kapatırken Venüs Jüpiter ve Güneş şuuranın arasında çok güzel açılarla kapatacağız aslında ayı. Burada özellikle Venüs ve Jüpiter arasındaki bu etkileşim e, ekstra önem arz etmekte. Bu etkileşimle beraber e, ikili ilişkilerde e, iyicil etkilere e, açık olacağız. Çünkü e, özellikle hayatımıza aşk, evlilikleri, evlilikle alakalı konular belki çok iyi bir ortaklık teklifi, belki çok iyi bir fırsat gelebilir. Hem maddi olarak hem de e, ikili ilişkilerde e, aradığımız mutluluk, e, Arayışını karşılayacak bir takım fırsatlarla karşılaşmanız olası oldukça güzel. Venüs zaten e, ve Jüpiter 2 iyicil gezegen astrolojide ve birbirleriyle yapmış oldukları güzel açıda e, tabii ki e, ayı mutlu bir şekilde kapatmamızı sağlayacaktır. Özellikle evlilikte, ilişkilerde, ortaklıklarda e, mutlaka şansınızı denemelisiniz. E, fırsatlı ve e, şanslı etkiler söz konusu olacak sevgili ikizler. Evet, Eylül ayının yorumları bu şekildeydi. Umarım güzel bir Eylül ayı geçirirsiniz. Ben oldukça güzel bir Eylül ayı olacağını, yoğun, dolu dolu bir Eylül ayı olacağını düşünüyorum. E, kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız, videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız ve abone olduktan sonra zil tuşuna basıp bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Her gün hemen hemen içerik paylaşmaya gayret gösteriyorum. Böylelikle az sürecek gündemden mahrum kalmış olmazsınız. Danışmanlık almak isteyenler için evrensel kadim bir... Pardon danışmanlık almak isteyenler için evrenselkadimbilgi.gmail.com adresine e-posta göndermelerini rica ediyorum. Hoşçakalın.